Selamun Aleyküm Sevgili Kardeşlerim Bugün sizlere Tabutu Sekine ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de Tabutu Sekine olarak geçen, huzur veren, sandık olarak yorumlanan Sekine e, ismi ele alındığında da iskan edilmiş meskün olan manasına da gelen meskun sandık manasına da gelebilecek olan tabiriyle ahit sandığı milattan önce 587 yılında Kudüs'ün e, harabı sırasında kaybolduğuna inanılan ve sonra çok değişik mekanlarda e, aranmış olan ve bugüne kadar bulunamamış olan e, Musa soyundan ve Harun soyundan Hz. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam soyundan gelen emanetlerin içinde yer aldığı ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre de, onu ileride bilgisini vereceğiz, diğer emanetlerin de içinde yer aldığı sandık ya da meskun bir alan olarak düşünülmüştür. Ve yüzyıllardan beri bu sual devam etmiştir ki bu sandık nerededir? Ee, ne şekilde çıkacaktır ve çıktıktan sonra ne olacaktır? bunlar ilgili çok fazla yorumlar var. Hem e, İslam dünyasında hem e, Musevi ve Hristiyan dünyasında da ayet sandığı ile ilgili pek çok bilgi, pek çok sav, pek çok rivayet bulunmakta. İslam coğrafyasında ve son e, zaman döneminde özellikle ülkemizde Mehdi, Mesih konusundaki çok fazla bilgi kirliliği ve bu konuda çok fazla iddia sahibi sahte Mehdi ve Mesihler olması sebebiyle ve Ahit Sandığı yani Tabut Sekine mevzusunun Mehdi mevzusuyla çok paralel olması sebebiyle bu konuda da çok fazla bilgi kirliliği üzerine konan bilgiler, çıkarılan bilgiler, üstü örtülen bilgiler ve paylaşımlar olmuş ve maalesef insanımız, bunlarla ilgili bilgileri takip etmekten yorulmuş ve doğru bilgi peşinde kaybolmuş durumda. Ve bu şahıslar da mehtiliklerini iddia eden, ilan etmek isteyen insanlar da bu tür bilgileri kendi e, sahte ispatları konusunda kullanmak arzusuna düştükleri için insanımızı bıktırıp usandırmış durumdalar. İçinde bulunduğumuz Dönem gereği bu bilginin önemi ve ahir zamanın önemli olaylarından olduğu ve hadis külliyatında da önemli bir yer aldığı için bilinen hadislerin, çok çok tekrarlanan hadislerin dışında yine bilinen ve paylaşılması gereken bilgiler konusunda bir araştırma yaptık ve bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi Tabutu Sekine konusu Bakara Suresinin 248. ayetinde yer alır ve bunun tercümesini okuyorum. Peygamberleri onlara dedi ki, onun komutanlık kanıtı içinde Rabbinizden bir Sekine ve Ali Musa ve Ali Harun yani Musa ailesi ve Harun ailesinden bakiye kalanların bulunduğu meleklerin, ya da güçlü varlıklar olarak da çevrilebilir ama meleklerin taşıdığı, yüklendiği bir sandığın size gelmesidir. Eğer inanmış kimselerseniz kuşkusuz bunda sizin için bir ayet vardır diyor. Şüphe edilmeden inanması gereken ve inanıldığında müzevi bir mevzu konusunda altı çizilen bir ayet. Bakara suresinin 248. ayeti. O dönem. Talut'un krallığı sırasında bu tabi e, rivayet ve e, Musevi bilgilerinden gelen bilgi Kur'an-ı Kerim'de tam olarak bunun e, ismi geçmemekte birlikte Talut'un krallığı ile ilgili efendime söyleyeyim Hz. Davut döneminden de nakledildiği söylenen bilgiler. Yalnız burada onun komutanlık kanıtı olarak Rabbinizden bir sekine, Rabbinizden huzur veren ya da Rabbinizden bir işaret olarak da yorumlanabilecek bir komutanlık kanatından bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 248. ayetinde. Bu ayet üzerine Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş olan pek çok hadis var. Pek çok paylaşım var. Şimdi burada da çok önemli detaylar var. Bunları bir kısmını yorumlayacağım, bir kısmını sizin yorumunuza bırakacağım ama önemli mevzular var kardeşlerim ve ileride de bence çokça konuşulacak olan konular var. Şimdi selatü ve selam, ee, Kasım el taba Tabarani'den, o da Abdurrahman bin Hatim'den, Naim bin Hamet'ten, Abdürazzak'tan, Muammer'den, Matar el-Varrak'tan ve Kaptan Ka rivayet edilen, bu ravilerin de ismiyle birlikte verilen bir hadise göre, ona Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Bu Mehdi ile ilgili hadislerden bir tanesi. Ve diyor ki devamında, Antakya denilen bir yerden Tevrat ve İncil ortaya çıkaracaktır. Tevrat ve İncil'i ortaya çıkaracaktır. Kısa net bir hadis. E, vakit geldiğinde e, seçilmiş kişi Antakya denilen bir yerden. Bakın burada e, nokta olarak Antakya ismini veriyor. Antakya ismi M.Ö. 3. yüzyılda e, Romalılar tarafından konmuş olan bir isim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı dönemlerde de Şam bölgesinde bir belde olarak geçer. Antakya bölgesi. Ve Antakya Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük şehridir. 500 bine kadar e, nüfusu olmuştur ve o günkü yolların kesişim noktasında Doğu Batı ve Kuzey Güney e, yönündeki yolların kesişim noktasında bulunan bir yerdir. Şimdi burada bu hadiste çok ilginç olarak ee, Mehdi'nin Antakya bölgesinde Tevrat ve İncili ortaya çıkaracağını söylüyor. Burada bunun tabut sekine içinde olduğunu beyan etmiyor ya da herhangi bir bölgede, mahalde, mağarada, evde vesaire olduğunu da söylemiyor. Yalnız Antakya denen yerden Tevrat ve İncili çıkaracaktır diyor. Tevratın ve İncili'nin ee, önemi e, son derece büyük bizim için de çok büyük İslam alemi içinde çünkü e, tahrip edildiğini inanıyoruz biz e, Kuranda da bu konuda beyanlar var dolayısıyla e, çıkacak olan metinlerin de gerçek metinler olduğunu ve gerçek metinler ortaya çıktıktan sonra da dünyada ne olacağını tam olarak neyin nasıl olduğunu anlaşılması ile birlikte tarihin yeniden nasıl yazılacağını düşünün önemli bir konu. Önemli bir mevzu olduğu için Aleyhselatü vesselam e, burayı işaret etmiş ve sadece Tevrat dememiş. Tevrat ve İncil demiş. Bunu lütfen iyi yorumlayalım. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat ve İncil hep beraber geçen, Kitabı bu mukaddes'te de beraber yer alan e, bölümler kitabın bölümleridir aslında Tevrat ve İncil. Burayı altını çizelim anlayanlar ve düşünenler için diyelim. Bu konuyla ilgili Tabutu Sekin'in Antalya'da olduğuyla ilgili yine çok önemli ve çok üzerinde düşünülmesi gereken bir hadis var ki bu hadis İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis. Diyor ki: Peygamber Aleyhisselam Peygamber Vesselam ile oturuyordum. Tamim eldari geldi. O sırada İbni Abbas buna şahit bu konuşmaya. Peygamber aleyhissalatü vesselam nereden geliyorsun diye sordu. Tamim el Şam'dan diye cevap verdi. Ve ekledi. Ben Şam'da Antakya'dan daha güzel bir belde görmedim. Yalnız çok yağmurlu. Diyor Tamim el-Dari. vesselam neden olduğunu biliyor musunuz? diye soruyor. O da diyor ki, Allah ve Resulü bilir ya Resulallah. Yani siz bilirsiniz ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz açıklamaya başlıyor. Diyor ki, onun içinde dağ var. İçinde. Onun içinde dağ var. O dağda mağara var. Mağarada da. Musa'nın asası, levhaların bazıları, Süleyman'ın masası, Süleyman'ın sofrası olarak da geçer. Süleyman'ın masası, İdris'in okkası, Şuaib'in kuşağı ve Nuh Aleyhisselam'ın hırkası var. Tekrar ediyorum. Orada bir mağara var. Bu mağarada Musa'nın asası, levhaların bazıları, Süleyman'ın masası, sofrası olarak da geçer. E, İdris Aleyhisselam'ın okkası, Şuayb Aleyhisselam'ın kuşağı ve Nuh Aleyhisselam'ın harikası var diyor. Ve devam ediyor. Doğu batı, kuzey-güney yönünde her bulut bu mağaranın üzerinden geçer ve bereket verir. Bunu da altın çizelim. Doğu, batı, kuzey, güney yönünde her bulut bu mağaranın üzerinden geçer ve bereket verir. Devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Saat gelmez, kıyamet kopmaz ve gece gündüzler bitmez ki. Ehli beytimden ismi benim, ismim uygun. Babasının ismini, babamın ismi uygun. Bir adam çıkar ve mağaranın içinde ne varsa çıkarır. Arzı adalette doldurur. Zulmün doldurduğu gibi Zulmün doldurduğu gibi Olayı ters çevirip Arzı tamamen adalette doldurulacak Olayı Mağaradan bu emanetlerin Çıkarılmasına Seçilmişin e, Bu emanetleri e, Çıkaracağına Ve bunlar çıkmadan Kıyametin kopmayacağına Gecelerin gündüzleri ve saatin Bitmeyeceğine işaret ederek Doğu batı kuzey güney çizgisi üzerinde ve her bulutun bereketini bıraktığı bir dağdaki mağaradan ve mağaradan çıkacak emanetlerden bahsediyor. Dikkat ederseniz ve bunun da Antakya, Şam'da Antakya denen bir belde olduğunu söylüyor. O günkü Antakya sınırlarına da bakarak bu konuda da araştırmalar da yapılabilir ve e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Musa'nın asasıyla levhaların e, bulunduğu ve Süleyman'ın masası, İdris'in okkası, İdris Aleyhisselam tedrisatla, ilimle uğraşan tarihte de Hermes e olarak da geçtiği de rivayet edilen bir peygamber. Onun okkası, o kadivit olarak düşünün çalışma yaptığı sırlarında bulunduğu ve şuayp Aleyhisselam'ın kuşağı ile Nuh Aleyhisselam'ın hırkası yani peygamberler tarihinden. Pek çok sembollerin bir mağaradan çıkarılacağını söylüyor. Tekrar ediyorum mağaradan bir sandık çıkarılacak demiyor. Bize de çünkü tabutu sekin ediyor yerleşmiş olan, meskene bir meskende bulunmuş olan emanetler olarak geçmiştir kardeşlerim. Burada net olarak Peygamber Efendimiz'in verdiği bilgiye göre yoğunlaşarak bu bilgi üzerinde, ee, düşünmek icap eder vakit geldiğinde allah Teala'nın emriyle e, beklediğimiz Mehdi'nin de herhalde zuhuruyla belki de zuhurundan önce olacaktır bu bilemiyoruz ama ayette de olduğu üzere komutanlık kanıtının meleklerin taşımış olduğu bu emanetlerin ortaya çıkması ve sırların da ortaya çıkması olarak yorumlanması bize makul görünüyor. Tabi diğer yorumlarda sizlere ait sevgili kardeşlerim. Önemli bir e, konudur. Bu konuyla ilgili de e, bulduğumuz, üzerinde çalıştığımız hadisleri ve e, konuları sizlerle e, paylaşmak istedik. İnsanlık tarihi içinde önemli bir mevzudur. Bilgilerinizi aktaralım kardeşler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Günleriniz hayır, afiyet ve bereket dolu olsun inşallah. Kalbi iman ve Kur'an ile selamun aleyküm.